Bugün 22 Mart 2022 salı Mars günündeyiz Akrep burcunda ilerleyen ay güne kararlı ve hırslı enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay kova burcundaki satürne dik açı yapacak güne karamsar ve melankolik enerjilerle başlayabiliriz günlük sorumlulukların üzerimizdeki etkisi artabilir otorite figürleriyle oluşabilecek gerilimli durumlara karşı da dikkatli olmalıyız öğle saatlerinde Akrep burcundaki ay balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak sabah erken saatlerde etkili olacak ay Neptün üçgeni duygularımız ve sezgilerimiz de güçlendirebilir maneviyat ve ruhsal çalışmaları zaman ayırabiliriz. sanat ve hobilerle ilgilenirsek de yaratıcılığımızın güçlendiğini fark edebiliriz akşam saatlerinde ay oğlak burcundaki Plütonla uyumlu görünümde olacak kararlı ve hırslı enerjilerle iş kariyer ve maddi konularda istikrar ve güven arayabiliriz ihtiyaç duyduğumuz güç ve güveni bulmamız mümkün Ay gece 21:58'de Yay burcuna geçecek. Bilim, yabancı kültürler, seyahatler, medya, akademik ve hukuksal kavramlar önümüzdeki iki gün daha fazla gündemimizde olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.